Dürürüm, dürürürüm. Evet, herkese merhabalar. Umarım ki Cevdet Hoca'nın yayınından birkaç arkadaşımız kalmıştır. Ve yeni arkadaşlarımız dahi gelmiştir. Efendim bugün farklı bir şey yapacağız. Tabii öncelikle sesim geliyor mu bu konu hakkında sizden bir teyit alayım. Bir de bu tuhaf saçımı düzelteyim. Evet, sesim geliyor mu? Herkese merhabalar tekrardan. Ben arkadan Twitch açamadığım için kendi teyitimi kendim alamıyorum bir teknik bir problemden dolayı. O yüzden sizden teyit etmenizi istiyorum. Ses gayet iyi, ses geliyor. Peki. Bugün görmüş olduğunuz gibi yanımda mikroskopum var. Evet, evimde mikroskopum var. Herkesin sahip olmadığı bir ayrıcalık. Ee, Mikroskoplu bir şeyler yapacağım. Fakat Cedit hocam size sanırım şey demiş. Mikroskopdaki görüntüyü bilgisayara vereceğim demiş. Bunu gerçekleştiremiyorum ne yazık ki çünkü o e, kameralı mikroskopumuz laboratuvarda bize şimdilik evimizde çalışması adına çalışabilmemiz adına bu mikroskop verildi. E, bu mikroskoplar sizlerle benim arazide toplamış olduğum örnekleri nasıl işte ayıkladığımı ayıklarken e, hangi canlılarla karşılaştığımı akabinde ise ben bu canlıları topladım ayıkladım ve teşhis ettim iyi güzel fakat bunu neden gerçekleştirdim? Bununla alakalı şöyle bir 30 dakikalık, 40 dakikalık muhtemelen bir işte anlatım gerçekleştireceğim. Gece gece aklıma geldi. Dedim ki evde ben bunu yaparken sizlerle de paylaşayım. Arkamdaki kim diye sormuşlar. Cahit Zarifoğlu. Kendisi bir şair. Aynı zamanda çocuk kitapları, yazarları. Tatlı bir sözü vardı. Kafa dergisinden işte buldum. Ben de dedim neden asmayayım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar... Bir şeyle başlayalım diyorum öncelikle ben e, araziye çıktım birkaçınızın bildiği üzere veya işte bilmiyorsanız da şu an öğrenmiş olun ben bir araziye çıktım ve bu arazimizin asıl hedefi Kızılırmak havzasının Kızılırmak nehrinin ve havza tabirine gelecek olursak da bu nehrin kapladığı alan içerisindeki su kaynaklarının kalitelerinin ölçülmesi e, ve araştırılması yönünde bir çalışmaydı bu. Bizler de gittik oraya bir biyolog olarak, bir hidrobiolog olarak daha doğrusu bir çalışma gerçekleştirdik. Nedir bu çalışma? Şimdi size dilerseniz direkt olarak bunun örnekleriyle başlayalım. Çalışmamız şu şekilde. Hemen şöyle ekranımı paylaşayım. Görebiliyor musunuz? Bana görüp görmediğinizi mesaj atar mısınız? Hemencecik ona göre YouTube kısmını. Her geçtiğimde tabi siz değişiyor. Ee, heh, görebiliyorsunuz. Okay, şimdi sadece o tarafta e, bırakacağım ekranı. O yüzden oradan anlatım gerçekleştireceğim. Lütfen siz de e, herhangi bir takıldığınız bir şey olursa e, video bitiminde ben size tekrardan döner anlatırım. Şimdi efendim. Bu hanım ablamız ne yapıyor? Bu hanım ablamızın elinde bazı araç gereçler var görmüş olduğunuz gibi bir küveti var bir kovası var ve elinde küçük bir kepçesi var. Bu kepçenin içerisinde de a var. Burada yapmak istediği şey kovasına birazcık su alıyor. Akabinde o elinde mavi bir kepçe var ya şu an birazdan kullanacak. Bakın bu kepçeyle suyun dibine kepçeyi daldırıp tabanda yer alan canlıları suyun tabanında yer alan canlıları o kepçe içerisine almaya çalışıyor. Daha sonrasında ise eğer ki bir canlı yakalarsa bu canlıyı hali hazırda doldurmuş olduğu su küveti içerisine bırakıyor. Bizim de teknik olarak yaptığımız şey bu. Fakat biraz daha kapsamlısını yapıyoruz. Şimdi bu arkadaşımız aldı canlıyı e, su küveti içerisine koydu ve tekrar tekrar örneklemesini gerçekleştirdi. Bu örneklemeler gerçekleştirilirken görmüş olduğunuz gibi çeşitli farklı habitatlar işte. Suyun dibi dahi olsa direkt çamurdan alabilirsiniz bir bitki altından alabilirsiniz bir ağaç gövdesi kütüğü vardır oradan örnekleme yapabilirsiniz falan filan. Şimdi örnekleme yapıldı bu örnekleme küvet içerisinde yer alıyor. Daha sonrasında küvet içerisinden kendisi bir e, şurada benim elimde görmüş olduğunuz bir pens yardımıyla ilgili canlıyı alabilir az önceki gibi yoğurt kabına koyabilir. Yani burada çok e, teknik bir malzemeye ihtiyacınız yok. Yoğurt kabı bunu rahatlıkla görecektir. Veya burada görmüş olduğunuz gibi bir kaşık. Bu kaşıkla alınan örnekler daha sonrasında buz kaplarına bu e, buz şeyleri vardır ya. Ne derler işte ice bucketlar işte her ne şeyse. Bunlara koyuluyor ve burada görmüş olduğunuz gibi sergileniyorlar. Sergilenmelerinin sebebi ise şu. Bu arkadaşlarımızın kim olduklarını öğrenmemiz lazım. Bu bir efemer bireyi. Az önce kaşıkla aldığı bir gammaritti. Bunlar böyle çeşitli canlılar ağırlıklı olarak sineklerin larvaları. Mesela bu bir mayıs sineğidir. Daha sonrasında ise bu arkadaşlarımızın teşhislerinden bahsetmiştim ya. Elimizde bir teşhis kitabımızın olması lazım. Bunu ben size nasıl gösterebilirim? Şurada bir teşhis kitabım var benim. Bu teşhis kitabımda çeşitli canlı gruplarının jenerik olarak görüntüleri yer almakla birlikte, yani yüzeysel diş bakış, e, ilk bakışta morfolojilerine bakayakten rahatlıkla ayırt etmenizi sağlayan e, görüntüleri yer almakla birlikte, daha sonraki sayfalarda her canlı grubuna yönelik spesifik bir e, taksonomik key, e, şey sınıflandırma e, anahtarı göreceksiniz. Canlı grubuna yönelik bir anahtar göreceksiniz ve o anahtarı takip ederekten ilgili canlı grubunun türünü dahi belirleyebilirsiniz. Burada işte görmüş olduğunuz gibi bir sinek larvalsı, iki sinekler, 3 daha sonrasında bir hemipter dediğimiz e, yarım kanatlı daha sonrasında e, günümüzde siz bunları helikopter böcekleri veya kız böcekleri olarak biliyorsunuz. Bunların nifleri vesaire yer almakta. Bunlar böyle o az önce ablamızın yapmış olduğu örnekleme içerisinden çıkabilecek canlar ve çok daha fazlası burada görmüş olduğunuz gibi bakalım şimdiye kadar nasıl gidiyor sıkıldınız mı onu bana bir söyleyeyim bakalım ben şu an size döndüm <gülüyor> evet devam edeceğim hemen herhangi bir problem yoksa bir takılma videolarda durma veya gösterdiğim sayfalarda durma devam devam geldi Tamam, o zaman devam ediyorum. Arka e, ablamız devam ediyor. Bunu teşhis ediyor. Akabinde bakalım neler yapıyor. Ha, çok güzel bir görsel. Burada o canlının e, ne olduğuna dair gözlerinizin önünde daha iyi şekillenmesine yönelik bir görsel var. Neden daha iyi şekillenmesine yönelik diyorum? Çünkü sizler tabanda yaşayan bir larva ile bir ninfle e kolay kolay temas etmezsiniz. Onu gözlemlemezsiniz. Karşınıza çıkmaz. Çok özür dilerim. Karşınıza çıkmaz. Bu yüzden de bu görsel bizler için önemli. Sizlerin karasal yaşam alanında e, karşılaşmış olduğunuz sineklerin bir çoğunun larvaları e, ne der, sucul ortamlarda e, yetişmekte. Üremekte, e, üremekte değil de yetişmekte doğru bir tabir olur. Sinekler Birbirleriyle çiftleşiyorlar. Daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi yumurtalarını bırakıyorlar. Ve bu yumurtalar zaman içerisinde gelişerekten larvar hallerine veya nymph hallerine dönüşüyor. Bu nymph halleri de zamanla sucul ortamda büyüyerek, gelişerek e, tekrardan ergin formlarını oluşturuyorlar. Yani bir süre sonra sudan dışarı çıkıyorlar. Çok temel bir soru soralım. Neden? Neden? Ee, karasal formu işte suya yumurta yapıyor. Neden iki tane farklı habitat var? Bunun en temel sebebi şudur arkadaşlar. Ergin bireylerle yavru bireylerin rekabete girmemeleri yani rekabet ortamından kaçınmaları. Neden? Çünkü ergin birey morfolojik anlamda çok daha gelişkin e, yapılara sahip olduğu için çok daha gelişkin avlanma yetenekleriyle işte donatıldığı için yavru bireyin avlarını otomatik olarak kendisi çok daha rahatlıkla avlayabilecektir. Hal böyle olunca yavru besinden nispeten biraz daha az faydalanacak. Az faydalanması da Buna bağlı olarak gelişiminin daha yavaş bir şekilde gerçekleşmesine ya da ölmesine sebebiyet verecek. Fakat mayıs sineklerinde çok farklı bir durum söz konusu. O da şu an karşınızda görmüş olduğunuz görsel. Bu arkadaşlarımızın larval formları etkin bir şekilde yaşamlarını sürdürmekte. Neden? Çünkü larval formdan ergin forma geçerken bu arkadaşlarımız çene yapılarını kaybediyor. Biz bunlara maksiller diyoruz, mandibullar, maksiller vesaire vesaire. Bu yapılarını kaybediyorlar. Düzgün bir şekilde kullanılamayacak bir halde erginleşiyorlar. Hal böyle olunca ergin formları avlanmak veya yemek yemek için uygun bir hal değil. Sadece ve sadece larval formları uygun. Fakat ergin formu olmadan da bu canlılar çiftleşemiyor. Yani böyle çok Tuhaf bir anlamda böyle bakıldığında sanki anlamsızmışçasına gözüken bir durum söz konusu. Fakat evrimsel e, sürece baktığımızda pek çok şeyi hani öngörebildiğimiz gibi pek çok şeyi de öngörmekten oldukça uzağız. Mesela böyle bir yaşam siklisunu başka bir canlı üzerinde görmemiz oldukça zor diye tahmin ediyorum. Çünkü bunun örnekleri oldukça sayılı. Çünkü bir canlı düşünün sadece ve sadece üremek için... Yani yaklaşık bir günlük iki günlük süre zarfında sudan çıkıyor. Daha sonrasında ise üreyip ölüyor. Yumurtaları yaşamlarına devam ediyor. Böyle tuhaf bir e, döngü söz konusu. Bakalım başka bu ablamız neler yapıyor. Burada başka bir örnek görüyor. Hemipter kendisi. Onu gidiyor yine aynı şekilde. E, bakın K2 makro, e, Macro Invertebrate Life in the River. İşte nehirlerde yaşayan makro omurgasızların e, anahtarı diyor. Buradaki anahtar tabiri Canları sınıflandırmada bizlerin işte karşısına çıkan morfolojik karakterleri kullanaraktan yapmış olduğumuz bir sınıflandırmayı aslında niteliyor. Hal böyle olunca da buradaki tabloya bakarak bu arkadaşımızı rahatlıkla bulabiliyoruz. Mesela neymiş bunun şeyi? Rifle beetle. Hal böyle olunca da bu arkadaşımız hakkında jenerikte bakın hala tür düzeyine inmedik jenerikte bir sınıflandırma yapabiliyoruz. Şimdi bunun... Su kalitelerine birazdan gireceğim. Şimdilik bu kadar yeter. Daha sonrasında şu videoya geçmek istiyorum. Ben neler yapıyorum bu ablamızın dışında? Her şey yolunda mı? Ekrana steam yardı vermeyelim. Tamam. <gülüyor> ben bunu şu şekilde yapalım. Şu şekilde yapayım. Chrome ee, penceresi Fresh Water Sampling. Heh. Şu an gelmiş olması lazım. Hatta daha sağlıklı olması lazım. Tamamdır her şey de yolundaymış. Bakalım şimdi bu videomuzda nelerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi ablamızın yapmış olduğu örnekleme nispeten basit ve konuyu anlatmak için güzel bir örneklemeydi. Ne demek istiyorum o geldi küçücük kepçesiyle e, soktu tabanından alabildiği kadar örnek aldı. Bizim yaptığımız ise çok büyük kapsamlı bir çalışma olacağı için bize çok daha geniş ağızlı çok daha aynı şekilde içerisine toprak alabilen bir anlamda çamur vesaire alabilen bir kepçeye ihtiyacımız var. Bu kepçemizin adı da şurada görmüş olduğunuz üzere D-Net kepçesi olarak geçiyor ve bu kepçenin belli bir standardı var. Yani bu işte 20'ye 30 vesaire olacak. Bunların hepsi çeşitli yürürlülükte biz bunlara su çerçeve direktifi diyoruz. Su çerçeve direktifinde nasıl örnek alınacağı vesaire hepsi yazıyor. Onun ne olduğuna da birazdan bahsedelim. Bu arkadaşımız bu kepçemizle şu şekilde bir örnekleme yapıyor. Burada yine az önceki gibi kovalarımız var. İşte örneği alıp kovaya koyacaksın. Yine taksonomisine yardımcı olmak için bir kitabı var. Şimdi nehrin akış yönünün tersinde bu kepçe yerleştirilir. Neden? Çünkü siz bir örnekleme yapacaksınız. Örneğiniz bu. Ee, muhtemelen sizin işte kepçeyi koymuş olduğunuz yerin önünde olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü kepçenin içine girecek. Hal Halbüynü olunca önündeki bireyin pasif bir şekilde oraya tutunması veya aktif bir şekilde oraya tutunmasını e, bir dezavantaja çevirmeniz lazım. Bunu da nehrin akış yönünün tersinde konumlanarak rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Fakat bu dezavantajı sadece nehrin akış yönünde konumlanarak da değil çünkü onlar hala oraya tutunabilirler ki zaten pek çok birey pek çok işte bu larval birey bu akışa tutunabilmek adına pek çok mekanizma evrimleştirmiştir. Bunlardan bir tanesi mesela e, trikopterlerdir siz onları ne diyebiliyorsunuz? Türkçesi aklıma gelmedi özür dilerim. Bu arkadaşlarımız kendilerine evci kurarlar. Birazdan gösterin fotoğrafını. Bu evcik çevrelerindeki taşlardan küçük küçük çakırlardan oluşuyor. Ve kendisi onun içerisine koyar. Larva bizzat röcek bunu kendi yapıyor. Ve bu sayede de ilgili işte taşa tutunur. Ve nehrin akışı onu tam anlamıyla etkilemez. Fakat siz burada ekstradan bir şeyi daha devreye sokarsınız. O da adında da zaten yer alan kick net metodu. Chick tekmelemek anlamına gelmektir. Bu metodun da çıkış mantığı zaten ondan kaynaklı. Görmüş olduğunuz gibi burada araştırmacı suyun tabanını tekmelemektedir. Bu tekmeleme işlemi sayesinde rahatlıkla çamur içerisinde yer alan bireyler açığa çıkabilir. Ve zaten bir kapan gibi yerleştirmiş olduğunuz o sepetin içerisine dolabilir. Aynı şekilde Taşları ayaklarınızla vurarak taşların içerisindeki bireyleri, taşların içerisindeki diyorum, taşların yüzeysi, yüzeyindeki bireyleri alabilirsiniz. Ya da taşı komple içerisine alabilirsiniz. Yine bitkiler içinde durum aynı. Devam edelim bakalım neler yapıyor. Nispeten burada yanlış bir tavır takınıyor. Bunun sebebi şu, bir ayağı bunu e, tekmelerken diğer ayağının o tekmelemenin e, önüne geçmemesi lazım. Yani ona bir set oluşturmaması lazım. Şurada ileride çok daha rahat göreceksiniz. Fakat şimdilik geçelim burayı. Burada yapmış olduğu ikinci bir örnekleme ise el yöntemi ile gerçekleşiyor. Şimdi burada nasıl bir durum söz konusu? O da şu bahsettiğim gibi bazı canlar taşların yüzeylerinde. Kendilerine ev kuruyorlar veya taşların yüzeylerinde yüzeyinde yaşamını sürdürüyor. Mayıs sinekleri o az önce görmüş olduğunuz gibi efemer vardı ya görselde. Mesela o taşların yüzeyinde böyle patak patak patak yürür. Çünkü e, morfolojik yapısı öyle e, dizayn edilmiştir ki dizayn edilmek doğru değil de tam anlamıyla. Hani öyle bir dizayna sahiptir ki suyun akışı onu tam anlamıyla etkilemez. Bir anlamda ne derler? Aerodinamik değil de hidrodinamiktir. Kafası yatsıdır böyle. Vücudu da yatsı bir şekilde devam eder. Bu yüzden de taş yüzeylerinde rahatlıkla barınabilir, yaşamını devam ettirebilir. Eliyle normalde burada eldiven takması lazım. Çünkü evet su burada berrak gibi gözüküyor ama çeşitli belki de maddelerce kirlenmiş olabilir veya işte çok kirli bir su olsaydı otomatikman zaten eldiven takması gerekecekti. Vesaire vesaire. Çünkü pek çok hastala inanın bu sular gebe olabiliyor. Tahmin edemeyeceğiniz işte bakterilerle vesaire karşılaşabiliyorsunuz. Bir diğeri ise çoklu habitat örneklemesi adını veriyoruz. Hem işte gidiyor nehrin ortasından alıyor. Hem nehirde böyle göllenmiş bir alan varsa oradan alıyor. Hem de gidiyor vejetasyonun altından alıyor. Vejetasyon derken neyi kastediyorum? Bitkilerin altından alıyor. Bitki topluluğunun altından alıyor. Neyse topladı topladı bir şeyler yaptı. Şimdi topladığı örnekleri kovaya boşaltıyor. İşte kısacası eleyi alıyor ters düz yapıyor ve her şey kovada. Kovayı şöyle bir eliyle karıştırıyor. İşte bitkilere bakıyor. Bitkileri güzelce içinde yıkıyor vesaire vesaire. Ve sonra bunu küvetine koyuyor. Burada da diyor ki. İşte ne kadar bir uzunluğa sahip olması lazım bu örneklemenin vesaire vesaire diyor. İşte 3 dakika boyunca kiknetle yani vuraraktan örnekleme yapılması lazım. Artı 1 dakikada elle aranması lazım. Bu bizim için çok daha uzun. Çünkü biz kocaman bir nehri çalışıyoruz. Bir yandan yayını kontrol edeyim ben hep burada biraz şey oluyorum. <gülüyor> bizim için çok daha uzun. Bizler 100 metrelik bir alanı taramamız lazım. Bir nehir söz konusuysa. Bu nehre 100 metre ileriye gitmemiz lazım veya işte bulunduğunuz konumdan 50 metre yukarı 50 metre aşağı gitmeniz lazım. Ve burada 21 kez net metodunu gerçekleştirmeniz lazım. Peki ama her nehir senin 50 metre yukarına gitmeye izin veriyor mu veya 50 metre aşağıya gitmene izin veriyor mu? Bu çok önemli bir sorun. Hal böyle olunca da sizler örnekleme için en uygun noktaları belirlemeniz ve buna göre de net metodunu azaltabilmeniz söz konusu olabilir arttırabilmeniz söz konusu olabilir mesafeyi de yine aynı şekilde şartlara bakaraktan e, siz rahatlıkla ayarlayabilirsiniz şimdi devam edelim bakalım bu slaytta size başka göstermek istediğim ne var burada çekler diyor e, bahsettiğim gibi örneklemesini gerçekleştiriyor kitnet dediğimiz metotla yere sürtüyor ayaklarını Şurada bir hata yapıyor. Heh, bu bir hatadır. Ayaklarını getir. Oydu. Ayakların nerede? Heh. Bu bir hatadır arkadaşlar. Neden? Çünkü siz suyun akışını kullanarak da ilgili yerdeki işte toprağı kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ama o ayağın diğer ayağın orada olmaması lazım. Çünkü oraya bir set görevi görüyor. Veya işte suyun akış yönünü bozaraktan onun o ilgili işte örneğin kepçenin ağzına değil de dışarıya doğru akmasına sebebiyet veriyor. Hal böyle olunca da istenmeyen bir e, hareket olarak karşımıza çıkıyor. Bunu illa ayağınızda değil az önce bitkilerin altına yapmış olduğu gibi direkt elinizde eğer ki taban yapısı uygunsa sürterek de gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım bu anlatımı da gerçekleştirdim. Ablam neler buluyor içerisinde? Burada direkt olayın tekniğini anlatmış ve bitirmiş. Tamamdır. Şimdi sizin için bir de benim yaptığım bir örneklemeyi göstereyim. Akabinde ise bu işin şu kısmına geçelim. Kavanoz kısmına yani örnekleri şöyle doldurduk. Bunun içerisinde canlılar var. Bilmiyorum görebilecek ya Gözükmüyor. Neyse olsun. Birazdan anlata anlata gösteririm. Daha sonrasında mikroskop kısmına geçeceğiz. Şimdi son kez bir de benim örneklememi sizlere aktarayım. Akabinde bahsettiğim üzere geçelim şeylere. Ne derler örneklemeye. Sıkılmıyoruz değil mi? Çünkü ben bunları dinlerken başta... Peki canlılar bizi görecek mi? Demiş. Sıkılıyorsanız bana söyleyin tamam mı hemen konuyu değiştiririm. Ama bugünkü konumuz ağırlıklı olarak bu olacak. Ben de sizin varlığınızda küçük bir çalışma gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi sizler için benim kendi şeyimi açıyorum. Ne derler? Videomu açıyorum. Burada da size hızlı bir anlatım yapayım. Bunu biz 23 Nisan etkinliği kapsamında gelecek bilim dairesine çekmiştik. Burada hızlı geçeceğim çünkü zaten anlattım. Burada Kızılırmak Havzası'nın döküldüğü, denize döküldüğü alan olan şeydeyiz. Samsun Kuş Cenneti'ndeyiz. Samsun Kuş Cenneti'nde de bildiğiniz üzere çok fazla göl var. Bu göle kıyısında yer alan nispeten sığ alanlarda işte kasık çizmesi ya da boy çizmesi giyerekten rahatlıkla içerisinde gezinebiliyoruz. Hal böyle olunca da benim kepçeyle içeriye girmemek izin veriyor ve kepçeyle içeriye girdiğimde de aynı metodu ben de gerçekleştirebiliyorum. Elimde görmüş olduğunuz gibi bir taban kepçem var. E, su e, göl olduğu için durağan bir vaziyette. O yüzden sizin burada kicknet metodu vesaire kullanmanız tam anlamıyla doğru değil. Burada ağırlıklı olarak yapacağınız şey kepçeyi e, elinizin kuvvetiyle ileri geri ittirmeniz ve içerisine e, çamur almanız veya işte bitki altlarına vuraraktan Örnek almanız olacak. Fakat buradaki en büyük şeylerden bir tanesi de şu. Normalde göllerde bunu yapmamanız lazım. Bunu yapmamanız derken şundan bahsediyorum. Göllerin kendine özel bir örneklemesi var. O da şu. Siz tekneyle açılırsınız. Çünkü her göl buradaki gibi sığ değil. Ha, Videonun sesi gelmiyor. Oynayabilir arkadan. Oynasın. <gülüyor> her göl buradaki gibi sığ değil. Biz tekneyle açılıyoruz. Tekneyle açılırken e, arkamızdan e, daha doğrusu yanımıza bir kepçe daha alıyoruz. Taban kepçesi. Bu taban kepçesi öyle bir mekanizmaya sahip ki direkt olarak e, yukarıdan bir uyarı gönderdiğimizde kendisi tabana oturduğunda şöyle ağzı açıktır direkt olarak kapanır. Bu kapanmayla birlikte direkt tabandaki eğer ki çamur varsa çamur içine hapseder. Sen daha sonrasında onu tekneyle çekersin ve akabinde çamuru Alırsın örneğini almış olursun. Hemen size onu da göstereyim şöyle arkadan. Bakalım bir ekman kepçesi yazalım. Neler çıkacak karşımıza. Ekman kepçesi Heh, çıktı. Bir de bunun kullanımıyla alakalı bir video bulabilir miyim? Göremedim. O zaman sadece size görselini göstereyim. Şimdi bu akın burada anlatmaya devam etsin. Ben size hızlı bir şekilde Diğer ekranımı paylaşayım. Ekman kepçesi bakalım görebilecek misiniz? Hmm. Bu aleti gördünüz mü? Bu aletin şu iki yanında kelebek gibi olan şuralar. Kelebek gibi olan kısımlar şuradaki pimlere takılı. Ve bu pimler de şurada görmüş olduğunuz metal levha sayesinde şöyle ayakta durmaktalar. Tamam mı? Eğer ki o metal levha içeri göçerse pimler de içeri giriyor. Ve bu kelebek kanatlarını tutan ipler... Haliyle Pim'den kurtulduğu için kapanıyorlar. O zaman bizim amacımız ne? Buradaki bu metal levhayı e, bu metal işte kısmı aşağı doğru indirmek. Bunu neyle yapabiliriz? Çok basit. Metal silindir bir e, yapı söz konusu. Biz ona messenger diyoruz haberci. Bu messenger'ı e, ekman tabanı oturduktan sonra bu kepçe tabanı oturduktan sonra açık bir şekilde tam anlamıyla buradaki görseldeki gibi sen o messenger'ı gönderiyorsun. Tamam mı? O artık kaç metre? 10 metre, 15 metre, 20, 30, 40, 50 gidiyor böyle tamam mı? Bu gidiyor. Ondan sonra o silindiri gönderiyorsun. Bunun en üst kısmında o tam dediğimiz metal levha kısmına hop baskı yapıyor. Baskı yapınca o bir anlık şiddetle o metal levha içeri göçüyor. Pimler kurtuluyor. Pimler kurtulunca ip de kendini salıyor. İp kendini salınca ne oluyor? O iki tane kelebek ağız hızlı bir şekilde kapanıyor. Kapanınca da tabanda yer alan e, çamuru kendi içerisine alıyor diyebilirim rahatlıkla. Evet ekman kepçemizde bu şekilde bunlar normalde işte bizim gölde yapmış olduğumuz örneklemeleri bunlarla gerçekleştiriyoruz. Fakat işte Akın şimdi sığ bir göl olduğu için rahatlıkla buradan örneklemesini devam ettiriyor. Burada bizlerin karşısına neler çıkıyor hızlı bir şekilde bakalım. Heh. Aldım ben örneğimi. Akın dur gibi. be. Heh. Şimdi... Bahsettiğim üzere biz çok daha fazla örnekleme yapmamız gerekiyor. Çünkü en iyi şekilde bu gölün canlı yapısını, tabandaki canlı yapısını en iyi şekilde aktarabilmemiz lazım. Neler yaşıyor, neler yaşamıyor söyleyebilmemiz lazım. Ben o kepçenin içerisindeki o ilgili materyali alıyorum, kovamın içerisine koyuyorum ve kovama birazcık daha su ekliyorum. Sonra o bir çamur haline geliyor. Bu çamuru ise burası çok kritik. O az önceki gibi küvette eleyemem veya işte küvette içerisinde yer alan canlıları gözlemleyemem. Bu yüzden benim ekstradan bir eleme metoduna ihtiyacım var. Bu metotta da benim karşıma meş elek adını vermiş olduğumuz elekler çıkıyor. Şurada sefertasına benzer yapılar var ya. Bu yapıların adı meş elekler. Bu meş eleklerin her birinin kendi gözenek aralıkları var. Bu gözenek aralıkları neden önemli? Şundan dolayı Az önce de görmüş olduğunuz gibi bir canlının küçüğü de var, büyüğü de var, orta boyutusu da var vesaire vesaire. Benim gözeneklerim de şuna hizmet ediyor. 2 milimetreden büyükse en üst kısımda kalsın. Bu aynı zamanda neye yarar biliyor musunuz? Bu aynı zamanda istemediğiniz tortulları, çöpü vesaire taşları da en üst elekte e, işte yakalamaya yarar. Bir alt eleği 1 milimetre olsun. Bu 1 milimetrelik elekte 1 milimetreden büyük canlıları yakalamaya yarar. Daha sonrasında 500 mikrometre, 200 mikrometre ve 100 mikrometre diye gidiyor. Hal böyle olunca da her kademede farklı boyutlara sahip canlıları rahatlıkla yakalamış oluyorsunuz. Şimdi o canlıları tekrar daha, bir daha gösterelim sizlere. çok hızlı bir şekilde. Şimdi ben video güzel anlaşılsın diye bakın mesela burada döküyorum. Şimdi geçtim oraya. Neden? Çünkü ben oradaki bütün materyali dökseydim orada hiçbir şey anlaşılmayacaktı. Hal böyle olunca da siz sadece üstü çamurla dolu bir yapı gözlemleyecektiniz. Fakat... Ay ne oldu? Huuu... Kendi videomun reklamını yapıyormuşum gibi. Dur, dur be. Heh. Fakat eleği ben temiz bir şekilde bıraktım. Sadece ve sadece canlılara yerleştirdim oraya. Çünkü daha rahat bir şekilde anlaşılmasını istedim mevzunun. Bu canlılara gelecek olursak bakalım nelerimiz var. Bu bir izopot arkadaşlar. Az önceki işte taksonomik kayıtta de göstermiştim sizlere. Göstermiş miydim? <gülüyor> Göstermemiştim. Neyse bu bir izopot. Bunun karasal formu tespit böceği. Hani hepiniz e, nemli ortamlarda denk gelirsiniz ya böyle küçüktür, kabuğu vardır. Dokunursanız yuvarlak top gibi olur vesaire vesaire. Bu izopotun sucul formu kendisi işte şeydeyken ne demek karasal formu bizim işte sağda solda denk gelebildiğimiz yerlerdeyken bu arkadaşımız işte nehirlerin göllerin tabanlarında yer alıyor. Bakalım başka neler bulmuş akın. Şurada önde de vardı birkaç tane. Ha. E bu bir. Şurada tam buluşanı da yakalayayım. Bu bir odanat bireyi. Odanat derken neyi kastetiyorum? Sizin o işte şeyde görmüş olduklarınız var ya böyle köye falan gidersiniz kız böcekleri nehirlerin ağızlarında uçarlar işte helikopter böcekleri uçarlar o muazzam renkleriyle ve o canlılar üreme zamanları geldiğinde bir işte bitkinin gövdesine oturur bu gövdeden aşağı doğru kendisi hareket eder ve yumurtalarını o bitkinin işte yapraklarının altına vesaire vesaire yerleştirir. Daha sonrasında ise o gelişen yumurtalar NIF adını verdiğimiz ergin bireye birazcık benzeyen fakat yine tam anlamıyla benzemeyen bir canlıyı meydana getirir. Bu arkadaşımızın da durumu biraz böyle kendisi şeyle hiçbir alakası yok nereden baksanız kız böceğiyle ya da helikopter böceğiyle hiçbir alakası yok. Şurada tekrar göstereyim fotoğrafını burada görmüş olduğunuz gibi. Bu arkadaşımız öylesine güçlüdür ki çeneleri bir kepçe gibi açılıp bakın çene şurada şöyle düşün bakın görüyor musun? Şurada şöyle, çenesi burada benim ağzımı yok sayıp, bu çene avlanacağı zaman şu şekilde ileri açılır kapatır tekrardan yeri yerine oturur. Şimdi bunu yine e, gözlerinizle görmeniz adına küçük bir araştırma daha yapıyorum sizler adına. E, o da birazcık sizi bekleteceğim o arada da video oynasın sizde rahat rahat arkadan bir şeyler izleyin Hı, buldum bu arada nasıl gidiyor sıkılıyor musunuz sıkılıyorsanız bana söyleyin Hı, anlatmaya devam edeyim şimdi bir saniye ben arkadan videonun ilgili kısmını arıyorum arkadaşlar Hemen buldum galiba bakayım bakayım sessiz sakin yürüyen bir arkadaşımız Heh, çok güzel bunun daha güzeli var mı peki bu güzel zaten ooo bu daha güzel tamam ben buldum ilgiciler akıllı limnoloji severiz tamamdır o zaman devam ediyorum sen bizden sıkılıyorsan söyle yo estağfurullah. şimdi sizler için güzel bir ee, video gösteriyorum. Bu çok epik bir sahne bence. Çünkü canlının sahip olduğu bu çene yapısına baktığınızda gerçekten etkileniyorsunuz arkadaşlar. Şuradan itibaren gösterebilirim. Bakın bu bir odonat bireyi. Bahsettiğim gibi. <gülüyor> Elyon'u koymuşlar. <gülüyor> Elyon gibi ağzı dışarı çıkıyor. Bakın. Çok ee, hızlı geçti ama birazdan daha iyisi. Heh. Çok güzel. Şimdi bu arkadaşımızın ağzı Görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru çıkabilmekte. Kapalı pozisyonunda ise hadi abim kapat. Heh. Kapalı pozisyonunda ise az önce gösterdiğim gibi tam olarak çenenin altına yerleşiyor. Tekrardan avlanma videosunu istiyorum. Bakın çenenin altında. Evet. Üf. Bu da bir e, dipter. külisit kendisi. Bakın yakaladı. Ya muazzam değil mi? Bana mı öyle geliyor ya? Bu labiumu labium kendisini ileri doğru itip işte ağzı bir anlamda işte kıskaçlarıyla rahatlıkla avını yakalayabilmekte. Nedir düşünceleriniz? Nasıl manyak bir şey bu? <gülüyor> Bence anladınız ya. Kesin bir şey anlamamaklık bir mevzu yok bence ortada. Çünkü baya bildiğin görsellerle size göstermiş oldum. Umarım sevmişsinizdir bu kısmını. Şimdi nerede kalmıştık? Ha, Akın bir şeyler anlatıyordu arkada. Akın'ın şu anlatısı da bitsin. Artık yavaş yavaş sizlere ekipmanlarımı tanıtayım. Ulan 20 dakikalık 30 dakikalık bir şey dedim. Zaten bitti. Akın yine en başa mı serdin? Neyse burada çocuk bu bir hemipter. Çok hızlı bir şekilde yüzebilmektedir. Arka bacaklarında da yüzmesine yardımcı olan yapılar söz konusudur. Bakayım şurada göstermiş olmam lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi şu yapılar işte kılcıklarla donatılmıştır. Elbette ki kıl değil de o çıkıntılarla donatılmıştır. Bu çıkıntılar sayesinde suyu çok rahatlıkla itebilmektedir. Bu sayede de çok hızlı bir şekilde konum değiştirebilir. Aynı şekilde avını hızlı bir şekilde yakalayabilir veya avından, avcısından hızlı bir şekilde kaçabilir. Başka nelerimiz var yine aynı hatayı yaptım. Vesaire vesaire. Bizler bu şekilde e, örneklerimizi meşeleklerin yüzeylerinden topluyoruz. Daha sonrasında ise e, şurada görmüş olduğunuz penslerle olabilir veya çeşitli yöntemlerle bu kavanozların içerisine yerleştiriyoruz. Fakat bunların içerisine yerleştirirken çok önemli bir e, şeyimiz var. Katkımız var bu işin içerisine. O da şu. Nerede bunun şeyi? Ha bu. <gülüyor> Baya evinde etil alkol saklıyor 5 kiloluk diye söyleyebilirsiniz. Bu etil alkol fiksatif olarak kullanılıyor. E, Bizlerin karşısına çıkıyor. Ne demek istiyorum fixatifle? Elbette burada terminoloji hakkında belki bilgisi olmayan arkadaşlarımız vardır. Bu da çok normal bir şey. Ee, hal böyle olunca bu fixatifimiz temel amacı canlıyı örneklediğimiz andaki gibi yani bir anlamda doğal ortamında nasılsa o şekilde vücudunu korumaya yönelik bir görev üstleniyor. Yani ben onu bunun içine attığımda ve ardından canlıya attığımda canlının morfolojisi çürümeden çürümeye engel oluyor bu fiksatif. Benim laboratuvarıma kadar geliyor. Laboratuvarımda işte işlemlerimi gerçekleştirecek zamanı bana sağlıyor. Ama elbette ki bu alkollerin de eskimesi ve özelliklerini kaybetmesi gibi bazı durumlar söz konusu olabilir. Hani bayat alkol dediğimiz. Bunları ara sıra yenilemekte fayda var. Şimdi bakalım her şeyi anlattık sayılır. Bayağı 20-30 dakikada geldik. Bir şeyler yaptık. Ee, şimdi ise ben evde ne yapacağım? Biraz ondan bahsedeyim. Size yaptığım kısmı anlatsam mı diye düşünüyorum da onu işte kamera olmadığı için size veremeyeceğim. Bu da çok üzücü olacak ama sizin için bir örnek koyarım ve tam anlamıyla ne yapmak üzere olduğumu sizlere anlatırım. Bunun dışında ise gelin başlayalım. Burası neymiş? Coin 029. İşte Kızılırmak, operasyonel bilmem bir şey nehir. Tamam mı? Bunların kendine göre kodları var. Bu kodların karışmaması lazım. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü bunların her biri işte ilgili alanın örneği ve bunlar tekler. Aynı şekilde tarihi yazdık. Tamam mı? Bu benim için artık içerisinde bir veri seti barındıran bir paket gibi düşünebilirsiniz. Ben bu paketi açacağım. Hoppa! <gülüyor> Şimdi ben bu paketimi açtım. Elimde de bir petri kabım var. Bir de tabii olmazsa olmaz bir mikroskopum var. Fakat bu mikroskopun sizin ağırlıklı olarak işte denk geldiğiniz şeylerden değil. Işık mikroskoplarından değil. Bu bir stereo mikroskop. Yani nispeten biraz daha büyütme oranı küçük. Daha çok böcek türü canlıları yani dışarıdan bir gözle e, rahatlıkla bir, görebildiğimiz fakat detaylarını yakalayamadığımız canlıları gözlemlemeye yönelik bir mikroskop bu stereo mikroskobu. Bu yüzden de bu tür işte e, larva vesaire ayıklarken çok bizlere yardımcı olmakta. Ama o diğer nispeten e, büyütme oranı yüzlük e, objektifle sağlanan veya altmışlık veya kırklık veya onluk veya dörtlük bunlar ise bu mikroskopumuza göre çok çok daha büyütme kat sayısı fazla olan mikroskoplar olarak geçiyor. Ve onları ağırlıklı olarak hücreleri gözlemlemekte veya işte benim tardigratlar gibi mikrometrelere varan canlıları gözlemleyebilmek için kullandığımız mikroskop çeşitleri bu mikroskopumuz bahsettiğim gibi İlkin ayıklama sırasında bizlere yardımcı olmak. Hatta ben tardigratları ayıklarken de bu mikroskopten yararlanıyorum. Evimde de tardigrat ayıklıyorum. O da <gülüyor> ayrı bir not olarak karşınıza çıksın. Şimdi Petrim var. Bir kavanozumda da örnek var. E ben bunu nasıl alacağım? Gayet ilkel bir yöntemle. Ya. Ama yapacak başka bir şey yok. Kaşık. <gülüyor> Kaşığı alıyorum. Toplamış olduğum örnekten şu şekilde göstereyim size. Çok iğrenç gibi gözükebilir. Bu yüzden üzgünüm. Ama işim bu. Ve ben işimi seviyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi petrin içerisine yerleştiriyorum. Şöyle tık tık da koyayım. E şey gibi olsun bu. Bugün ne yiyeceğiz. Şöyle dal parçalarını ayırıyorum. Atıyorum. Dal parçalarından biri yatağıma düştü. Yatağımda şu an gambarit var. <gülüyor> Neyse. E, şu an e, bu işlemi bitirdik. Artık Petri'mizin içerisinde e, örneğimiz var. Bu örneğimizi rahat bir şekilde ayıklayabilmek adına içerisine alkol koyacağız. Fakat zaten kendi şeyi gayet yeterli. Ne derler? Suyu gayet yeterli. Su dediğime bakmayın. İçinde fiksatif var. E, alkolü yeterli. Şöyle bu alkolden bunun içerisine yerleştiriyorum. Daha sonrasında ise hazırlamış olduğum bu elimi bir bırak bakayım. Ha. <gülüyor> hazırlamış olduğum bu yapıyı mikroskopun altına koyacağım. <gülüyor> Bunu da koydum. Bu da tamam. Kapağını <gülüyor> kapatalım. Şimdi ev ortamında dökülmesin. <gülüyor> Sonra çıkmaz. Şimdi tam bu sırada birazcık ara verelim. Sizler neler demişsiniz ona bakalım. Ne diyor? İyi geceler Akın Hocam. Limnoloji severiz. Biz de severiz. Teşekkür ederim. Sen bizden sıkılıyorsan söyle. Kesin anlamayacağım. Ha, onu okumuştum. Bir nevi el gibi kullanıyor. Evet. Şeyden bahsediyor galiba. Odanattan bahsediyor. Anisopter. Nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Şimdi bu konuda elbette ki hani diyebileceğim şey şu olacaktır. Ağırlıklı olarak baktığınızda sucul canlılarda gerçekten de bir karasal canlılara göre hareket hızı yönünden pozitif bir durum söz konusu. Yani çok daha hızlılar. Lafı dolandırmak gerek dolandırmaktansa çok daha hızlılar. Ve evrimsel süreçte de bu hıza bir şekilde adapte olmanız lazım. Bunu ya vücudunuzu bütün olarak daha hızlı hareket ettirerek sağlayabilirsiniz ya da çeşitli uzuvlarınızı çok hızlı bir şekilde hareket ettirerekten bu hıza yakalayabilirsiniz. Burada hız elbette ki avlarının en hızlı savunma yoludur. En işte güçlü savunma yoludur. Sizin de buna yönelik bir adaptasyon gerçekleştirmeniz gerekiyor. Elbette burada gerekiyor falan filan diyorum ama bu şöyle bir gerekiyor. Yani bu adaptasyonun gözlemlenmesi oldukça muhtemel. Hani çeşitli balıklara bakın, balık çok yavaş hareket eden bir balık türünü düşünün. O balık türü avlanırken kamera onun ağır hareketlerini yakalamakta zorlanıyor. Öyle değil mi? Pek çok balık da karşınıza çıkmıştır. Yani adamın kendisi yavaş, hiçbir şekilde hani ondan böyle uç bir hız beklemiyorsunuz vücut olarak. Fakat av onun önünde yer aldığında bir anda. İşte ilgili ekstremiteleri veya ilgili organlar o kadar hızlı davranıyor ki çünkü biliyor onu çok hızlı yer değişeceğini, onu anladığı anda oradan kaçacağını biliyor, tak diye onu yakalıyor. Bu arkadaşımızda da böyle bir evrimsel süreçten geçmiş ve böyle bir adaptasyona sahip olmuş diyebilirim. Başka biz insanlar düzeyinde sakin bir göl tabanı gibi, biz insanlar düzeyinde sakin bir göl tabanı gibi ama aslında tam bir ölüm kalım savaşı sürüyormuş dipte. Aynen öyle. Yani... Özellikle ve özellikle o Kızılırmak e, havzasında yer alan göller ağırlıklı olarak barajlardan oluşuyor. Fakat bu şeyde kuş cennetindeki göller doğal. Göller doğal olunca tabanda işte karşınıza çıkabilecek canlıların çeşitliliği de çok fazla oluyor. Ve çeşitlilik çok fazla olunca da seni de tam tabir ettiğin gibi Yutugan e, ortamda bir kaos söz konusu. Ama bu kaos tatlı bir kaos. Yaşamın kaosu. Bu yüzden de <gülüyor> Güzel bir e, ne derler ahengi yakalıyoruz diyebilirim işte kısacası süslü ballı cümlelerden ziyade. Bir arkadaşımız o nedir demiş kurbağa gibi gözük deyip başta. Neden bahsediyor acaba bilemedim. Bilemedim. <gülüyor> e, kafası iyi oluyor mu peki alkolden canlıların? Canlılar kafası iyi olmanın da ötesine dumur oluyorlar. Hatta öyle bir dumur oluyorlar ki bir daha gözlerini hayata açamıyorlar. O kadar ölüyorlar yani kısacası. Başka ne diyor? Ben de evde polen sayıyorum diye bir şey yapıyorum sanırım. Ev halkının böceklere bakışı nedir? Ben şey, evde tek yaşadığım için böyle bir derdim yok. Ben gayet mikroskobu alıyorum artık ne varsa onları ayıklamaya çalışıyorum diyebilirim. şimdiki ben bugünkü ayıklamamda bana yardımcı olacak araç gereçlerden de size bahsedip akabinde bir iki örneği toplayıp Yayına son vereyim çünkü sadece giriş kısmı 43 dakika sürmüş. Ben bunun aslında su çerçeve direktifini de anlatırım ama su çerçeve direktifi dedim hani size oturup da makaleyi vesaire anlatmayacağım. Bunları neden yaptığımızı anlatacağım. Sıkılır mısınız bilmiyorum. Bir 15-20 dakikanızı daha yerim muhtemelen ekstradan. <gülüyor> Şimdi gelelim işte bana yardımcı olacak şeylere. Plastik pipet. Bu pipetle işte alkolü orada görmüş olduğunuz kaptan alıyorum. Neredesin? Ha şurada. Burada görmüş olduğunuz Falcon tüpü adına verilen 50 mililitrelik tüplerin içerisine boşaltıyorum ki çok daha rahat şey olsun. Kullanımı olsun. Alıyorum bunu basıyorum içine. Alıyorum bunun içine geliyor. Oradan gidiyorum. Şurada görmüş olduğunuz Ependorf tüplerine hop, basıp alkolümü yerleştiriyorum. Neden bunları kullanıyorum? O ee, az önce hani e, ablamız şey yaptı ya her bir canlıyı farklı işte buz çüpü içerisine koydu. İşte buz çüplerinin konulduğu kabın içerisinde koydu ya. Ben de bunları ependorflara koyuyorum. Ya da çok daha büyük olan e, 5 mililitrelik olanları var. Ya da 15 mililitrelik olanları var. Ya da burada görmüş olduğunuz gibi 50 mililitrelik falkon tüplerimiz var diyebilirim sizlere. Peki <gülüyor> bundan bahsettik. Per zaten olmazsa olmaz. Bunu da alacaksın. Bazı türleri. Bir de diseksiyon iğnelerimiz var. Şimdi diseksiyon ne demek? Disekte etmekten gelen bir kelime. Disekte etmek bir canlıyı işte ne de otopsi yapıyoruz ya biz. Heh, onun gibi düşünün. Bir solucan diseksiyonu diye eğer ki Google'a yazarsanız solucanın ortadan ikiye ayrılmış işte organları gözükür bir vaziyette şeylerin üzerine neydi o beyaz köpüklerine ne deniyordu ha köpüğün üzerine toplu iğnelerle yerleştirilmiş çok affedersiniz fotoğrafını göreceksiniz bu arkadaşımız da bu arkadaşlarımız da o organları rahatlıkla işte korumlandırmak sağa sola çekmek soldan sağa çekmek vesaire vesaire onlar için bizlere yarayan iki tane tahta çubuk burada da çok ince başlıkları olan metal işte iğnecikleri görüyorsunuz Bunlar sayesinde petin içerisindeki canlılarla rahatlıkla e, ayırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Başka neyim var? Kalem var. Hani fix. <gülüyor> bu da şey için. Şimdi her istasyonun canlıları özenle kaydedilmesi gerekiyor. O yüzden ben bu ependorfumun içerisinde bir çadır hazırlamam lazım. Bu çadırda da şuradan size göstereyim. Bakın. Burada bir kağıtçık var. İstasyon adı, tarihi ve içerisinde yer alan canlı grubun adı yer alıyor. Bunu gerçekleştiriyorum. Başka ne var burada? Sizin böyle ilginizi çekebilecek. Alkolden bahsettim. Tuvalet kağıdı var. Ortalık karışıyor. Alkol su dökülüyor, su diye Bir şey oluyor. <gülüyor> Tuvalet kağıdı var. Başka da bir şey yok. Yani terdigrat anlatsaydım bunun içerisinde fiksatifler de girecekti. Fakat şimdilik başka bir şey yok. <gülüyor> tamam. Ee, bakalım. Şu arkadaşımız aa Zeki Hocam bir şey demiş. Bizim kimya öğretmenimiz spatula'ya kaşık deyince delileniyordu. Sırf kızdırmak için öğrenciler kaşık derdi spatula'ya. Bu pipetin başka adı yok mu? Onu kullansak. Ya kalemdot falan desek. <gülüyor> ya şimdi arkadaşlar bunları hani öyle süslü isimler koyunca işlevleri aynı bir şey değişmiyor. O yüzden de kalem kalemdir. Pipet pipettir. <gülüyor> Tabi bu pipetin mesela şeyi var. Daha büyüğü var. Böyle 500 mililitre falan çekebilen veya 200 veya 100 çekebilen hindi pipeti. Turkey pipet falan diye geçiyor. sizlerde eğer ki araştırırsanız bulursunuz. Daha çok o yemek için hindinin içerisine bir şey tıkmak veya başka bir şey yapmak için kullanılıyor. Fakat bizler için de işe yarıyor. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Şimdi tüm bunları anlattık da anlattık. Ben bunları gittim diseksiyon iğnesiyle anlattım. Efendime söyleyeyim. Bu pensle anlattım. Kaşık ile anlattım. Şimdi tüm bunları neden yapıyoruz? Biraz da onu anlatayım. Akabinde programı bitireyim. Ha, daha sonrasında beni ayıklarken izlemek isteyen varsa izleyebilir ama inanın o kadar anlatacak şeyi bulabilir miyim? O konuda biraz tereddüt ediyorum. Bu yüzden şimdilik bu son olarak biz bunları neden topluyoruz? Başlığını sizlere anlatıp yayını bitirelim. Pens değil cımbız. Ben de ona çok cımbız derim. <gülüyor> o yüzden bu konu hakkında sana katılıyorum <gülüyor> Zeki Hocam. Ekranı paylaşalım. Yine kendi reklamımızı yapalım şöyle. Hidrobiyoloji nedir? Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi ben bir evrim ağacı yazarıyım. Ve evrim ağacında da yaptığım işi e, okuyanlara aktarmak istedim. Ağırlıklı olarak tabii ki de bir hidrobiyolog olarak öncelikle hidrobiyoloji tabirinden bahsettim ve hidrobiyolojinin neyi araştırıldığında yazdım. Akabinde ise bu işte göllerde, nehirlerde veya denizlerdeki canlılar canlıların bize için neden önemli olduğu ve nasıl bir rol üstlendiği hakkında bir şeyler yazdım. Şimdi size kısaca bunu özettiğim Hidrobiyoloji nedir? Ne değildir? Tam anlamıyla onun hakkında böyle derinlemesine girmeyeceğim ama size kısaca bir özet geçeyim arkadaşlar. Hidrobiyoloji Adından da anlayabileceğiniz ben kameradan çok çıkıyorum. Bakayım. Adından da anlayabileceği üzere hidro su. Biyoloji ise canlı bilimini inceleyen bilim dalı. Sudaki canlıları inceleyen bilim dalı olaraktan karşınıza çıkabilmekte. Bu iki kelimenin temel anlamı. Fakat bu sadece canlılarla da sınırlı değil. Canlıların etkileşimde olduğu çevreyi de inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta hidrobiyoloji Bunun alt disiplinleri olarak limnoloji bir az önce sanırım arkadaşımız söylemişti. Bir de oşinoloji dediğimiz yani tatlı su ve tuzlu su olarak ikiye ayrılan dalları söz konusu. İşte tatlı sularda yer alanlar Lötük ve Lentik adını verdiğimiz nehirleri ve gönleri işleyen iki alt birim olarak ayrılabilir tekrardan. Denizlerde ise Yine aynı şekilde okyanuslar ve denizler olaraktan rahatlıkla ayrılabilir. Şimdi o tarafı bilmediğim için fazla atıp tutmak istemiyorum. O yüzden o taraftan anlatmayacağım. Tatlı sudan anlatacağım. Şimdi hidrobiyoloji pek çok konu başlığını işliyor. Bunlardan bir tanesi eğer ki işte Abant 7 göllere falan gittiyseniz veya herhangi bir gölde tabakanın yeşillenmiş olduğunu gördüyseniz o yeşillenmeye sebebiyet veren şeyin yani ötrofikasyonun eee incelemesini de hidrobiologlar gerçekleştiriyor. Yani ötrofikasyon olunca ne oluyor? Muazzam bir şekilde besin patlaması yaşıyor. Yani göl normalde olmasından çok normalde olması gerektiğinden çok fazla besin maddeleriyle dolup taşıyor. Hal böyle olunca gölün üzerinde yer alan alpler patlama gerçekleştiriyor ve bu alplerin patlamasına bağlı olaraktan Güneş ışığı tabana ulaşamamaya başlıyor. Bir süre sonra o altta yer alan besin maddelerinin zenginliğiyle işte çok daha coşmuş olan göl içi yaşam ölmeye başlıyor. Neden? Çünkü güneş ışığı artık aşağıya ulaşamıyor. Aşağıya ulaşamayınca bitkiler tam anlamıyla oksijenlenemiyor. Aynı şekilde su zaten durağın olduğu için ve suyun üstünü de aletler kapladığı için göl oksijenlenemiyor ve altta muazzam bir çürüme, muazzam bir ee, ölüm durumu söz konusu oluyor ve gittikçe gölün ötrifikasyona bağlı olarak biyoçeşitliliğinin düşmesi söz konusu oluyor. Bu yüzden de biz biyologların böyle bir e, durumu önceden tespit etmesi ve buna bağlı olarak da bazı tedbirler alması gerekiyor. Başka ne yapmışız bakalım? Başka neler yapmışız? Asitlik pH durumlarının e, ölçülmesi şurada yazıyordu az önce yanlış görmediysem. Heh, pH derecesini tespit etmek bu da şöyle biz her gittiğimiz şeyin su kütlesinin nehir olsun göl olsun başka bir şey olsun hepsinin çeşitli proplarla fizikokimyasal parametrelerini ölçeriz prop dediğim nedir bir cihazım var benim şuna gibi bir cihaz düşünün bunun içerisinde elektronik devre var şu ağzında da çeşitli almaçlar var tamam mı ben bunu suyun içerisine sokuyorum şu kısmı daha sonrasında bu soktuğum kısımın artık bu ne probuysa diyelim ki işte pH probu bana gidiyor pHını söylüyor. İşte elimdeki cihaza onun pH'i geliyor. Diyor ki işte burası 7.2 diyor. Anladınız mı? Bu probları sokunca otomatikman e, o işte su kaynağı hakkında bilgiler elde ediyoruz. Yani bu kısım özellikle ve özellikle e, şeyler için çok önemli. Tatlı su kaynakları için çok önemli. Paleolimnoloji araştırmaları bu da çok önemli. Neden? Bu çok önemli kelimesinden vazgeçeyim çünkü saçma olacak. <gülüyor> Neden önemli? Şundan dolayı siz eğer ki çalışmış olduğunuz gölün geçmişini bilmezseniz gelecekte nasıl bir tavır sergileyeceği hakkında da tam anlamıyla bir bilgiye sahip olamazsınız. Bu bir anlamda senin tarihini öğrenmek gibi bir şey. Hal böyle olunca bu da çok farklı bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor mikroskobik canlılar olan zooplanktonların incelenmesi. Zooplanktonlar olmazsa olmazlarıdır bu tatlı su kaynaklarını. Neden? Çünkü bu arkadaşlarımız tatlı suyun durumu hakkında bizlere bilgiler verebilmektedir. Ki zaten bu cümleyle yavaş yavaş asıl anlatmak istediğime bir giriş yapayım. Bu arkadaşlarımız indikatör adını vermiş olduğumuz canlı topluluklarından bir tanesidir. Şöyle resmini de açayım da bir yandan bir yandan da size bakayım. Tamam. Bu görmüş olduğunuz bir Daphne ve bu bir zooplankton. Zooplankton derken neden bahsediyorum? Biraz da ondan da dem vurayım. Zoo bilmiş olduğunuz üzere hani zoo'dan aklınıza gelsin hayvan anlamına gelir. Plankton ise e, genel olarak su kütlesi içerisinde askıda yaşamını sürdüren canlılara verilen isimdir. Bunun fitoplanktonu vardır. Yani işte... Nasıl derler? Kendi besinini kendi üreten planktonları vardır. Bir de zooplanktonları vardır. Yani dışarıdan besin alan, bu dafniye gibi besin alan arkadaşlarımız da söz konusudur. Hal böyle olunca bu arkadaşlar da bizler için çok önem arz eden canlılardan bir tanesi ki Kızılırmak projemizde de bu zooplanktonlarla çalışan, aynı zamanda fitoplanktonlarla çalışan hocalarımız yer aldı. Biyo manipülasyon çalışmaları. Bu da bir diğer başlık. manipülasyon çalışmaları da az önce ötrifikasyon olayında dedim ya, hidrobiologların bunların farkında olması lazım ve buna yönelik önlemler alması lazım. En önemlilerinden bir tanesi, belki hani sizler de duymuşsunuzdur. İsrail sazanı adı verilen bir balık türünün işte Sakarya havzasına, Sakarya nehrine bırakıldığı, daha sonrasında bu nehirdeki çeşitli balıkları ortadan kaldıraraktan, kendini egemen hale getirmiş oldu. O işte havza içerisinde egemen hale getirdiği söyleniyor. Mesela bir hidrobiyolog buna ne yapabilirdi? Ee, İsrail sazanı bu e, şeye, habitata daha doğrusu bu coğrafyaya uygun olmayan bir birey olduğu için buradan kökünün kazınması söz konusu olabilirdi. Fakat bu çok erken tespit edilmesi gereken bir e, şeyde ne derler? Problemdi. Şu an bunu yapamazsınız. Çünkü her yerde hayvan. Peki yapsaydık nasıl olurdu erken bir zamanda? Sen İsrail sazanın yavrularıyla beslenen veya direkt İsrail sazanıyla beslenen bir canlı ortama entegre edebilirdin. Yine o coğrafya içerisinde dağılım gösteren ve nispeten oradaki habitatı bozmayacak bir canlı entegre edebilirdin o su kaynağına. Ya da eğer ki İsrail sazanı çok spesifik bir e, canlı ile besleniyorsa bu canlının sayısını azaltabilirdi. Tamamen yok etmek doğru olmaz. Bazı durumlarda belki yapılabilir. Fakat bu canlının sayısını da spesifik bir şekilde azaltırsan o zaman İsrail sazanı hiç yoktan kontrolde tutabilirdi. Sayısını belli bir şeye indirmiş olurdu. Başka nelerimiz var? Ha, sucul ekosistemler de çevresel araştırmalar. Bu da bahsettiğim gibi sadece işte suyu şey etmekle kalmıyoruz, ölçümlemekle kalmıyoruz. Bütün parametrelerini alıp, bu su hakkında olabildiğince fazla veri elde etmeye çalışıyoruz ki suyun ileriki safalarında nasıl bir tavır takınacağını önceden bilelim. Buna bağlı olarak da gerek kullanım suyu ise bunun önüne geçelim. Eğer kötü bir şeyler olacaksa, değilse de bunu kullanmaya başlayalım vesaire vesaire. Tamam, şimdi anlattın, anlattın, anlattın. Tam olarak ne yapar iş bunları geçiyorum. Heh. Şimdi gelelim su çerçeve direktifi ve hidrobiyolojiye. Su çerçeve direktifi dediğimiz şey şu arkadaşlar, Avrupa e, nispeten hani su yönünden fakir olmamasına rağmen pek çok işte yeraltı suyu olmasına rağmen kullanım suyu vesaire vesaire suyu olmasına rağmen yani kuraklık çekmemesine rağmen kısaca lafı dolandırmayayım Yine de ellerinde yer alan suların ne kadarına sahip olduklarını, ne kadarının kullanım için uygun olduğunu vesaire vesaire bunları öğrenmek istiyor ve buna yönelik bir çalışma başlatmak istiyor. Bu çalışma sonucunda da Su Çerçeve Direktifi adı verdiğimiz bir direktifle bu çalışmanın yönetilmesine karar kılıyor. Peki bu Çerçeve Direktifi ne diyor? Su Çerçeve Direktifi, şurada bunları yazmıştım. Su Çerçeve Direktifi bir ben bir yerde yazmıştım. <gülüyor> diyor ki bakayım bakayım bakayım. Ha, yazmadım mı yoksa? <gülüyor> Burada. Burada diyor ki bu direktif ile yapılmak istenen yer üstü ve yer altı kaynakları olmak üzere kıta içi suları geçiş sularını ve bir deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini ve direktifin ana hedefi olan tüm yerüstü su kütlelerinin statüsündeki kötüye gidişin engellenmesi ve son olarak 2015 yılı itibariyle tüm su kütlelerini iyi statüye ulaştırmak bu şeyin hedefi. Çalışmanın hedefi, direktifin hedefi. Tamam mı? Hal böyle olunca da bu Avrupa Birliği'ne bağlı olan tüm ülkeler sularıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirecekse bunu Avrupa Birliği'nin çıkartmış olduğu su çerçeve direktifiyle yapması gerekiyor. Peki su çerçeve direktifiyle hidrobiyologları bağlayan şey ne? O da şu. Su çerçeve direktifi bizlere diyor ki sadece fiziko kimyasal parametreler yetmez. Suların barındırmış olduğu canlılar da suyun kalitesi hakkında bizlere bilgi verebilmektedir diyor. Fakat bu elbette ki 2000 senesinde su çerçeve direktifinin çıkışıyla verilen bir bilgi değil veya bilinen bir bilgi değil. Bu daha öncesinde bilinebilmekte. Neden? Şundan dolayı. Sen bir canlısın ve canlı olarak içinde yer almış olduğu çevreli etkileşim halindesin. O zaman otomatik kafadan bunu zaten biliyorsun değil mi? Fakat buradaki önemli nokta şu. Kimi canlı var? Çok kısa bir süre ilgili habitatta kaldığı için gelip geçici bilgi sana verir. Bu yüzden de çok kısa olduğu için tam anlamıyla o su kütlesinin şeyini vurgulamaz. Durumunu vurgulamaz. Ama kimi canlı var uzun bir süre orada kaldığı için gerçekten de o su kütlesi hakkında sana en doğru bilgiyi verebilecek potansiyele sahiptir. Şimdi yavaş yavaş literatür bilgisine girdiğim için sıkıcı olmaya başladı. Bu yüzden hızlandıracağım. Hiç merak etmeyin. Bahsettiğim gibi bu su çerçeve direktifi içerisinde az önce göstermiş olduğum makro omurgasızlar var. O benim gösterdiklerim var ya işte odanat bireyi, gammarit, mayıs sineği vesaire vesaire. Bunların hepsi makro omurgasız. Bunun yanında şu taraftayız. Bunun yanında balıklar var omurgalılardan. Fitoplanktonlar, zooplanktonlar, makrofit dediğimiz bitkiler var. Bir de son olarak eee diatomları içeren fitobentoz adını verdiğimiz bir grup daha var. Hal böyle olunca oldukça çeşitli bir skalaya sahip pek çok farklı canlı türünden bilgileri toplayabileceğimiz bir çalışma alanı bizlerin karşısında yer alıyor. Peki durum nasıl oluyor? Ben topladım gambaleti bunun içerisine koydum. İşte bir canlıyı aldım bunun içerisine koydum. Bir makro omurgası. Bu makro omurgası ben teşhis ettim. Onu da şuradan hemen şey yapayım. Şu elekte takılıyor dedim ya. Mesela bakın bu, bu şekilde de takılabilir. Hemen onu da göstermiş olayım. Kırmızı olan bir kirinomit. Pembelerse bir oligoket dediğimiz işte toprak solucanlarının sucul akrabaları. Bunlar o mayıs sinekleri vardı. ilk başta bir görsel gösterdim. Onların e, larvaları kafa yapılarına bakın. Dikkatli bakarsanız hidro... Yani aerodinamik hidrodinamik yapıdalar. Baya şöyle duruyorlar. Yassı. Başka burada Akın ne demiş? Heh. <gülüyor> Burada da görselleri var. Şimdi buradaki her canlı kendisi bahsettiğim üzere bir şey kirlikle alakalı bizlere bilgi veriyor. Ne demek istiyorum? Mayıs sinekleri o az önce kafalara işte yassı dediğim sinekler aletli olarak orta kalite sularda yer alırlar. Yani ne demek istiyorum? Hem kirli hem temiz sularda yer alabilmektedirler. Fakat trikopter adını vermiş olduğumuz Canlılar ise ağırlıklı olarak temiz sularda özellikle ve özellikle plakopter adını vermiş olduğumuz bir diğer işte sinek larvası ise temiz sularda karşımıza çıkıyor. O zaman ben diyebiliyorum ki ben bir örnekleme yaptım Petrim'in içinden plakopter çıktı. He diyorum o zaman bu su nispeten temiz bir su. Fakat bunu direkt plakopter çıktı bu yüzden temizdir diyemem. Bunun için diğer işte Petrim'in içerisinden çıkan canlıları analiz etmem. Ardından tür teşhislerini yapmam. Ardından çeşitli indeksler var. O indekslere bugün girmeyeyim. Girirsem çok fazla kafanızı ütülerim. <gülüyor> ardından o indeksler var. Bu indekslerle çıkan bu canlıların çeşitliliğini alıp ortalama bir değer sunup bu değerin de İndekste işte karşılığı neyse temiz su, kirli su, kullanılabilir su, orta kalite su, işte pis su ve işte lanet şey götürüyor, leş götürüyor su vesaire, vesaire. böyle şeyleri var, skalaları var. Tabi sondaki tamamen bir şaka üzerine kuruluydu. Bu skala içerisinde nerede yer alıyor bunu görüyoruz ve buna bakaraktan rahatlıkla o su kalitesi hakkında makro omurgası düzeyinde kirlidir diyor. Diğeri başka düzeyde bir şey diyor. Diğeri başka, diğeri başka derken en sonunda uzman görüşleri toplanıyor. Yine bir uzman tarafından e, bu suyun biyoloji açısından temiz mi, kirli mi bu, e, işte sunuluyor. Peki neden fizikokimyasal parametreler tek başına yeterli değil? Bakın bu da çok baba bir sorudur. Bunu da aynı şekilde sizlere aktarmak isterim. Ve bir yandan o indeksleri göstereceğim ama merak etmeyin şey yapmayacağım. Detaya girmeyeceğim. Şimdi fiziko kimyasal parametreler neden tek başına yeterli değil? Bunun sebebi şu. Fiziko kimyasal parametreleri aldığınız anda ölçmeniz lazım. Ne demek istiyorum? Ben buradan görmüş olduğunuz gibi sudan bir örnek aldım. Bunun hıp hızlı bir şekilde ölçülmesi lazım. Bunun sebebi ise şu. Madde içerisinde bulunan işte maddelerin. Zaman geçtikçe çözülmesi, ayrışması veya işte ortamdan uzaklaşması gibi durumlar söz konusu. Hal böyle olunca da bunun en hızlı şekilde ölçülüp laboratuvar işte deneylerinin yapılması lazım. Bunun bir ayağı arazinin direkt yanında gerçekleşiyor. Yani sudan örneği aldın direkt orada pH bakıyor, oksijen değeri bakıyor, elektriklenme değeri bakıyor. Ondan sonra oksijen doygunluğu bakıyor ve oksijen yüzdesi bakılıyor ee, sıcaklık sıcaklık bunlar zaten bakılıyor arkadaşlar. Bu tamam. Bir de bunun dışında çeşitli işte parametreler var. İşte mikrobiyoloji analizleri vesaire vesaire oluyor. Onlar için de şirkete laboratuvarlara gönderilmesi lazım. Gönderile, gönderilirken de öyle alelade işte buna koydum gönderiyorum değil. Soğuk zincir denilen bir yöntemle hıp hızlı bir şekilde gitmesi lazım. Soğuk olmasının sebebi işte maddeler sıcak olunca çok hızlı bir şekilde etkileşime giriyorlar ya. Soğuk oluyor. Onlar da e, çok daha yavaş hareket ediyorlar. Buna bağlı olarak da bu çözünme işleri vesaire vesaire çok daha yavaş gerçekleşiyor. Neyse. Hal böyle olunca bu çok masraflı bir iş. Çünkü bunun kimyasalı var. Laboratuvara gidene kadar bozulmaması için bazı işte tampon çözeltiler koyuyorsun ki oradaki işte kimyasalı tutsun, hapsetsin. O kimyasalı var. Efendime söyleyeyim bunun araç masrafı var. Çok muazzam bir araç masrafı var. Soğuk olacak aracında işte donduruculu olması lazım. Ondan sonra bunun gelgiti var şu su var bu su var vesaire bunlar çok pahalı. Fakat biyolojik örnekleme yani biyolojik monitoring diye geçiyor. Biyolojik şey görüntüleme diyeyim sizlere bu nispeten biraz daha ucuz. Az önce gösterdim size bizim bir tek taşınma masrafımız var gibi düşünebilirsin. meşeleyimiz var. Ondan sonra dinet kepçemiz var, kovamız var o kadar. Sonra işte kavanozumuz var, alkolümüz var bu kadar yani nispeten çok ucuz sayılabilir. Hatta fitoplanktoncunun, fitobentozcunun bir bakın şeyi var, diş fırçası var bir de kovası var o kadar. Adam taşın üzerine diş fırçasıyla fırçalıyor, ondan sonra kovasına da azıcık su alıyor fırçalamış olduğu sulu süspansiyon haline getirip falcon tüpün içine koyuyor. Mikroskopun altında bakıyor. Onun ikide o kadarcık. Yani çok ucuz. Fakat bizim handikapımız, bizim işte nispeten zor olan kısmımız ise şu. Bizde bilgi çok fazla. Yani akademik bir altyapınız olması lazım. Bilir kişi olmanız lazım bir anlamda. İşin ehli olmanız lazım. Bu yüzden de ağırlıklı olarak bu tür çevre şirketleri Böyle bir çalışma yapmak istediklerinde bizlere yani işte akademisyenlere başvururlar ve bu başvuru sonucunda da hem fizikokimyasal parametre alınır hem de biyolojik parametre alınır. İkisi match edilir. Daha sonrasında bir raporla sunulur. Şimdi gelelim. Bu, burada size bir şey gösterecektim. ha Burada size şunu gösterecektim. Çeşitli indeksler var. İşte Biyolojik Monitoring Working Party BNVP olarak geçiyor. Bu BNVP'nin kendine göre skorları var. Bu skorlarda e, çok kötü su. Kötü su, orta su, iyi su, çok temiz su. Bu skorların elde edilebilmesi için çeşitli familyalara bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi familya ismi. Mesela az önce benim size anlatmış olduğum Efemeroptera'dan bir tane familya şöyle gözüme bakayım. Efemerit. Efemerit bir familya. Efemeroptera takımının Mayıs sineğinin bir familyası. Neymiş? BNVP 10. 10 çok temiz suları ifade etmekte. 1 ise çok kirli suları ifade etmektedir. Eğer ki ben efemerit görürsem BNVP puanım 10. Peki o zaman şu yukarıdaki 0, 101, 100 bundan ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Onda da mevzu şu. Mütün çıkan örnekleri, farklı örnekleri alıyorsun burada görmüş olduğun gibi. Topluyorsun. 17 farklı familya buldun mesela. İşte 2 tanesi 10, 4 tanesi 8, 4 tanesi 7, 2 tanesi 6, 1 tanesi 5, 1 tanesi 4 tamam mı? Daha sonra bu toplam sayıyı alıyorsun 14 sayısına bölüyorsun. Neden? Çünkü 14 farklı işte şeyin vardı. Hal böyle olunca bunu böldükten sonra da orada çıkan şeye yerleştiriyorsun. Artık skorun kaçsa buna bağlı olaraktan da senin suyun hakkında bir bilgin edinmiş oluyorsun. Bu edindiğin bilgiyi de bir uzman tarafından yorumluyorsun, ardından bu yorumuna bağlı olaraktan işte suyun durumu hakkında bilgi veriyorsun vesaire vesaire. Çok anlattım, çok yoruldum bir anlamda da. Ee, şimdi biraz sorularınıza yer vermek istiyorum. Siz soru sorarken veya varsa, yoksa da sağlık olsun ne olacak? Ee, siz soru sorarken ben de buradan işte mikroskop altında nasıl gözüktüklerini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bir gammarit bireyi. Şu tırnaksı hayvan olarak da geçmekte. Bir oligoket bahsettiğim gibi toprak solucanının sucul akrabasıdır. Bir gastropod ve bir de kirinomik bireyi var. Bu kirinomitler normalde kırmızıdır. Az önceki şeyde gösterdim ya elek üzerinde kırmızı bir şey vardı. O da bir kirinomitti. Onun sebebi ise şu kendisi kırmızı renkli. Çünkü içerisinde hemoglobin var ve bu hemoglobin sayesinde çok kirli sularda yani oksijen miktarının çok az olduğu sularda Hemoglobine bağlı olarak çok iyi bir şekilde e, oksijeni yakalayabildiği için kırmızı gözükmektedir. Aynı şekilde kırmızı gözükmesinin bir diğer sebebi de dış vücudu saydam haliyle içerisinde hemoglobin olunca kırmızı gözüküyor. Burada neden kırmızı gözükmüyor diye soracak olursanız. Orada alkol var. Alkol hemoglobini parçalıyor. Parçaladığı için de hayvan e, saydam hale dönüşüyor. Başka ne var? Evcik evcik diye tutturdum sabahtan beri sizlere. Bu görmüş olduğunuz trikopter. Bu da evci. Bu bunun içinden çıkmış hali. Çok tatlı bir hayvandır. Muazzam gözükür. Ve çevresinde görmüş olduğunuz bu taşlardan da kendisine ev yapar. Hatta onun ben size şeyini de bulayım. Bu canlılar suda bulunma durumu ne şekilde kirlilik oluşturuyor ya da oluşturuyor? Şöyle aslında canlının suda bulunması kirlilik değil de kirliliğin suda bulunması bu canlıları tetikliyor. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi sizin bir su kütleniz var. Sizin bir su şeyiniz var. Efendime söyleyeyim. Bir sulak bir alanınız var. Bu sulak alanına gittikçe işte besin yönünden kirletici maddeler çöp aktarıyorsunuz değil mi? Siz buraya çöp aktardığınızda ne oluyor? Organik madde miktarı artıyor. Organik madde miktarı artıyor fakat onunla beraber gelen kirleticilerin miktarı da artıyor. Hatta en kötü ihtimal organik madde çok yüksek olduğu için buna bağlı olarak işte ötrofikasyon dedim ya. Ee, çeşitli canlıların baskın hale gelmesi suyun oksijen miktarını azaltıyor. Şimdi burada pek çok parametreden bahsedelim. Bir tanesi organik maddenin artması, bir tanesi işte oksijen miktarının azalması, suyun kirlenmesi vesaire vesaire. Şimdi hal böyle olunca artık yavaş yavaş o çok temiz e, alanda yaşayan, sularda yaşayabilmekte olan canlılar kendileri için uygun ortam bulamamaya başlıyorlar. Bu neden kaynaklı olabilir? Oksijen seviyesinden kaynaklı olabilir. Veya işte uygun habitat artık söz konusu olmayabilir. Ne bileyim taşlarda yaşıyordur. Bir anda orası işte kepçelerle girilmiştir, bozulmuştur ki bu çok çok var bizim ülkemizde. Bu habitat ortadan kalkmıştır vesaire vesaire. Fakat tüm bunlara rağmen o kirliliğe karşı toleranslı olan oligoketler, az önceki solucanlar, yine kirinomitler vesaire bu canlılarsa... Öyle bir ortamı zaten arzuladıkları için ve nispeten diğer o temiz sularda yaşayabilen ve onların predatörü olan canlılar ortadan kalktığı için çok daha baskın hale geliyorlar. Ve bu kirli sularda yayılımlarını gerçekleştiriyorlar. Adam zaten dayanıklı. Onun avcısı yok artık ortam kirlendiği için. Ve muazzam bir besin var onlar için ortamda. Hal böyle olunca artık onun sahası ve ben onu orada bulduğumda diyorum ki bu adam zaten kirlilik indikatörü. Kirliliği bana gösteriyor. Direkt olarak söylüyor. Ha oligo var o zaman biraz şüpheleniyorum. Ha kirinomit daha var. O zaman evet gerçekten burası kirli olabilir. Falan filan bu düşünceler bende oluşuyor. Daha sonra onları ben indekse koyuyorum. Şutur şurada, şutur şurada, şutur şurada diye. Ve indeks bana söylüyor ki bu suyumuz kirli. Umarım hani sorunu doğru anlamışımdır diye düşünüyorum. Yutigen. Başka size ne göstereyim? Başka size trikopterin nasıl gösterilmiş, e, arazide nasıl şey olduğunu göstereyim. O sırada daha fazla soru sormak isterseniz sorabilirsiniz. Bir yandan arkadaşı yapıyorum. Ne diyor? Linki var mı derken neyin linki? benim yazılarımın linkinden bahsediyorsanız onu direkt sizin için atabilirim. Anlattığınız yerin linki. Okey. Şimdi bir ama buradan alamazsınız ki. Alabilir misiniz? Twitch'te link atılıyor mu bilmiyorum ki. Şey Evrim Ağacı Akın Karahasan yazın. Oradan rahatlıkla çıkacaktır. Fazlasıyla da görebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bugün sizlere bunları anlatmak istedim. E umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Ben şimdi biraz ayıklama işlemi gerçekleştireceğim. Ayıklama işlemini sizlere gösteremediğim için zaten hani e, sıkıcı bir durum. Ha açıkçası sıkıcı. Ben şimdi belki de film açıp o şekilde bu ayıklama işlemlerini gerçekleştireceğim. Bu yüzden sizlere gösteremeyip ekstradan bir sıkıcılık yaratmak istemedim. Fakat konuyu anlatmak istedim. Umarım ki başarılı olmuşumdur. Tardigratlardan e, fırsat kaldığı sürece laboratuvarımızın ortak işi olan bu işleri gerçekleştiriyorum. Ve hedeflerimden bir tanesi de tardigratları su kalite e, çalışmalarında indikatör türü olarak kullanmak. Yani acaba tardigratlar tatlı sularda daha doğrusu kirli sularda yaşamlarını idare ettirebiliyorlar mı? Aynı şekilde tatlı sularda daha mı rahatlar? Bu gibi bir e, hipotezi gerçekleştirmek istiyorum. Bu muhtemelen benim doktora test konum olacak. Bu arada doktorayı da kazandım sayılır. Az kaldı. <gülüyor> Sınavı geçtim. <gülüyor> Neyse. Ee, bu şekilde bir anlatım gerçekleştirdim size. Umarım beğenmişsinizdir. Bana sorularınız yoksa müsaadenizle ee, iyi geceler dilemek istiyorum sizlere. Umarım ki verimli bir yayın olmuştur. Devamının gel gelmesini istiyorsanız ee, abone olmayı. <gülüyor> abone buradan olunmuyor değil mi? Burada ne oluyordu? Yo, olunuyordu herhalde buradan. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. O zaman ben şu gözlük de mi, için camı yansıtıyor ya. O zaman hepinize e, teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eğer ki her şey çok güzel olduysa anlatım vesaire. Youtube'da da e, bu anlatımla sizleri baş başa bırakacağım. Bakalım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi geceler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar. Gitmeden bir şey söyleyebilir miyim? Hadi söyle bakalım. Gözlüğüm olmadan gördüğüm için şanslısın. Ne demek? Bu arada yazılara ulaşmak isteyenler bahsettiğim gibi. Akın Kararsan yazıp şey yapabilirler. Evrim Ağacı'ndan okuyabilirler. Bir arkadaşımız soru soracaktı. Onun için şu an bekliyorum. O da sorsun ondan sonra gidelim. Çok sempatik adamsın hocam. Çok sağ Teşekkür ederim. Yayınlarda nelerden bahsediyorsun? Ne anlatıyorsun hocam? Belirli mi? Ha, Gelecek Bilim Dünyası'ndan bahsederim. <gülüyor> Unuttum elbette. Arkadaşlar biz Gelecek Bilim Dünyası olarak bir e, öğrenci topluluğu üzerine kurulmuş. Daha sonrasında ise e, akademisyen arkadaşlarımız sayesinde, Cevdet ve Burak sayesinde bizlere ulaştılar kendileri. Aynı şekilde bizler de onlara ulaştık ve bu Birliktelikten çok güzel bir mozaik ortaya çıktı. Yaklaşık 3-4 senedir Gelecek Bilim'de YouTube kanalı aktif bir şekilde kullanılmakta. Ben ise bu ailenin bir senelik bir üyesiyim. Yayınlarımız ağırlıklı olarak alanlarında uzman kişilerin bizlerle buluşup bir söyleşi gerçekleştirdiği işte içeriklerle oluşuyor. Bunun dışında ise biz Kendimizin uzmanlık alanları olan yani bugün yaptığım gibi işte çeşitli konularda sizlere bilgiler aktarıyoruz. Cevdet psikoloji hakkında konuşuyor. Burak mühendislik hakkında ben biyoloji hakkında bilmiş olduğum birkaç şeyi aktarıyorum sizlere. Çeşitli arkadaşlarımız da çeşitli konularda sizlerle birlikte oluyorlar. Fakat bu aile bahsettiğim üzere ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşuyor. Bu yüzden tam anlamıyla bir arkamızda bir şey yok. Ne derler? Sponsor veya büyük bir destek söz konusu değil. Biz kendimiz işte bunun tasarısını yapıyoruz. Hocasını ağırlıyoruz vesaire vesaire. Ha, şey de söz konusu değil. Ne derler? Sponsora da böyle lütfen sponsorumuz olsun vesaire vesaire de bir söz konusu değil. Kendi şeyimizde ne derler? E, çorbamızda kavrulup gidiyoruz. Çorba için mi bilmiyorum ama artık gece vaktine verin. Neyse. Eğer kimse destek olmak isterseniz, işte videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Her zamanki hikaye yani. Onun dışında ise beni dinlediğiniz için bahsettiğim üzere teşekkür ederim. Başka kimler var? Mı? Şöyle bakalım. Bana soru sormak istediğiniz bir konu varsa dinliyorum. Onun dışında yoksa ben şöyle yavaştan ayıklama işlemlerine geçeyim. Sizlerde. Ee, artık yataklarınıza mı dönersiniz yoksa bir film açıp bir dizi açıp netflix'te mi takılırsınız bilemiyorum <gülüyor> tamam o zaman sanırım soru yok hepinize iyi akşamlar hepinize e, hoşçakalın arkadaşlar gelecek Bilim Dairesi'nin bir sonraki yayınında bir sonraki videosunda görüşmek dileğiyle bu videoyu çok muhtemelen youtube'da yerini alacaktır kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için of, sonunda bu cümleyi kurdum ee, youtube'da gelecek bilimde youtube kanalında sizleri bekliyor olacak Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.